14 Mayıs 2023 seçimlerinde önümüzdeki ay önce Milli Görüşü yeniden Refah Partisi'ni meclise taşıyacağız. İnşallah. Ve inşallah meclisteki performansımız sayesinde de 2028'de Milli Görüşü iktidara ve Cumhurbaşkanlığına eşlikle gecesi zaferle çıkabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bravo. Türkiye genelinde olduğu gibi afyonumuzda da yeniden refah partimize milletvekili adaylarımıza ciddi bir ilginin teveccühün olduğunu açık bir şekilde müşahede ediyoruz, görüyoruz buna inanıyoruz ve inşallah meclis dışında dahi bu kadar önemli hayırlara vesile olup şerlere de fren olan yeniden Refah Partimiz meclis çatısı altında güçlü bir şekilde temsil edildiğinde inşallah 14 Mayıs'tan sonra çok daha büyük hayırlara vesile olacak ve yanlışların önlenmesine, şerlerin önlenmesine de inşallah vesile olacaktır. Ve ardından da dediğim gibi meclis performansıyla da aynen milli görüş tarihinde olduğu gibi İnşallah 2028 seçimlerinde iktidar adayı olacaktır. Başkanım Sizler için hazırlamış olduğum iftar hoş geldiniz. Başkanım, 100 yılın felaketi olan 6 Şubat depremi ve arkasından şimdi de belki de 100 yılın seçimi olan bir 14 Mayıs seçimiyle bildiğiniz gibi karşı karşıya 14 Mayıs'ta iki ayrı blok olarak karşı karşıya bir durumdayız ve tabii ki karşıdaki blokta yer alan partilerin ifadeleri, söylemleri, <gülüyor> hedefleri, vaatleri göz önünde bulundurulduğunda Afyonluların, Afyon'un aziz milletimizin bütün Türkiye'nin 14 dört ayısta altını masaya, yediri masaya hak ettikleri cevabı vereceğini çok rahatlıkla söyleyebiliyorum Ve inşallah Afyonlularla, aziz milletimizle söylediğim hedefleri, söylemleri ortaya koyan yedili masaya gereken cevabı on Mayıs'ta sandıklar inşallah verecek. 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretmek dışılıktır. Taliban zihniyetidir diyen bir altılı masaya Afyon'dan veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden destek olabilmesi mümkün. Bin sene İslam'a bayraklarlık yapmış bu milletin evlatlarıyız. Bin sene İslam'a bayraklarlık yapmış eşdadın torunlarıyız. Kur'an'la, İslam'la, maneviyatla yoğrulmuş bir milletiz. Böyle bir milletin kendi evladından çocuğuna, çocuğuna Kur'an öğretmesinden daha bu anda olabilir. Hayır. Bu çarpışılık Okul öncesinde bunun öğretildiğinden müsaaden <gülüyor> edeceğiz. Bu Taliban zihniyeti de devreye giriyor. Sadece bunlar mı ay? Bıraktı Sıtep Bey'in PKK'nın kurucuları ve en üst düzey yüze yöneticilerini açıklar destek verdiği bir altını masan. Beşer olmaz, PKK öncüs. Duran kaldı, PKK öncüs. Açıkça altılı masayı destekliyor ve mutlaka Cumhur İntifakı'nı mağlup etmemiz lazım. Mevzu iktidarı düşünmemiz lazım. Ve yerine altılı masayı getirmemiz lazım diye açıkça ifade ediyor. Işte biz yeniden refah Partisi olarak ülkemizin bilmediğimizi böyle bir zihniyete sahip yedili masaya teslim etmen için yedili masanın gıda olmasına vesile olmamak için Cumhur İttifadet'e yerimizi aldık. Masanın altından çıkıp desteğini açıkça ilan eden TDP'nin bir yedek partisi var. Yeşil Sol Parti diye bir parti. Seçim bir din dersini tamamen kaldıracağız. Diyanet işleri başkanlığı inanç işleri başkanlığı yapacağız. Tüm silahlı kurullarının bütün terör operasyonlarını tamamen durduracağız. Suriye'nin kuzeyindeki Türk askerlerini tamamıyla oradan çekeceğiz. Yani orayı PKK ve YPG'ye teslim edeceğiz. İşte dışarıdan destekli olan HDP'nin yedek partisi olan, kapadığınısa onun üzerinden seçime giren diye kurdukları Son Yeşil Parti'nin seçim bideyesinden bunlar okuyor.